Herkese merhaba ben Tolga Özbek Son bir haftadır Milli Muharip Uçak'la adeta yatıp kalkıyoruz Gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum Ama bir başka proje Ki bence en az Milli Muharip Uçak kadar önemli proje Hürjet Eğitim Uçağı Projesi Burada da P0 olarak adlandırılan Yer testlerinin yapılacağı prototip tamamlandı P1 yani ilk uçuşu yapacak prototip için Epey bir ilerledi çalışmalar. Hatta geçen hafta biz oradayken bir kanadık takıldı. Ertesi günde ikinci kanadık takılacaktı uçağın. Bu proje Türkiye'ye milli muharebe giden yolda çok çok önemli bir uçak projesi. Bu projeyle ilgili yeni bilgileri sizlerle paylaşacağım. Neden önemli? Hangi aşamaya gelindi? Neler yapılıyor? Nasıl uçacak? Ne hedefleniyor? İşte Bu programda Son o gelişmeler ışığı altında gelen bilgileri sizlerle paylaşacağım. Geçen hafta Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne yaptığımız gezide e, yanımızda kameramız, cep telefonumuz, ses kayıt cihazlarımız yoktu. Ama harıl harıl notları yazdık size. Canlı yayın yaptım. Gerçekten benim video tarihim açısından da çok çok ilginçti. Sizler çok büyük destek verdiniz. İşte bağışçılar, e, çeşitli stikerler alanlar, Kanunumuzu çok çok destekledi ve bu seyahati mümkün hale gelip sizlerle paylaşmamı sağladı. Tabii o konuda Milli Muharip'le ilgili çok fazla bilgi paylaşmaya çalıştım. Hepsi de gerçekten manşet tabir edilecek çok çok önemli bilgilerdi. Bir başka önemli konu ise Hürjet'ti. Hürjet biraz ikinci planda kaldı. Bu yüzden şimdi bu videoyu yapıyorum ve Hürjet'le ilgili gelişmeleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Hürjet... Hürkuş'tan sonra Hürkuş biliyorsunuz turbo Pro pervaneli bir eğitim uçağı. Üstüne bir jet uçağı ihtiyacı var. Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde T-38M Talon jet motorlu eğitim uçakları var. Bunlar uçuş eğitiminin artık en üst ve son aşamasını oluşturuyor. E bu uçaklarda çok uzun yıllardır nereden baksanız 40 küsür yıldır 1978'de hizmete girdi Türk Hava Kuvvetleri'nde modernizasyonunu yine TUSAŞ geliştirdi. Eskişehir'deki Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı İşbirliği ile yapıldı. Dijital kokpit yani dijital uçuş verilerine kavuştu Türkiye ve bir konsept oluşturdu. Hürkuş'un, Hürjet'in, sonrasında Milli Muharebin aynı kokpit yapılarına, aynı sistem altyapısına sahip böyle bir altyapı oluşturdu ve Türkiye bir aviyonik geliştirme yetkisi, yeteneği kazandırılmış oldu. Şimdi T-38'ler tabii 2025'ten sonra e, ekonomik kullanım ömürlerini doldurdukça yerine yeni bir uçak koymak lazım. Ve TUSAŞ'ta Savunma Sanayi Başkanlığı'nın verdiği emirle çalışmalarına başladı, kendi öz kaynaklarıyla e, bu Hürjet projesini hayata geçirmeye başladı. Bundan birkaç ay evvelde Hürjet'e kesin sipariş geldi. 4 adet kesin sipariş var. Bu 4 adet zaten prototip amaçlı çalışma. İkinci paketinde 12 adetlik sipariş yani toplam 16 uçaklık bir alım planlanıyor. Bu birinci ilk etapta. Sonrasında sayının çokça artması hedefleniyor. Şimdi Hürjet için TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil şunları söylüyor. Öncelikli olarak rakipleri inceledik diyor. Kore'nin T-50'si var. Amerika'nın da Boeing ile Saab'ın ortak geliştirdiği T7 uçakları var. Her iki uçak da benzer tasarımlara sahip. Ancak Hürget bu uçaklardan sonra tasarlandığı için daha iyi bir aerodinamiğe, daha iyi bir e, özelliğe sahip olduğunu Temel Kotül belirtiyor. 3 uçağın ortak noktası, tek motorlu olmaları ve motor olarak da General Electric imalatı F-404 serisi kullanmaları. Bu çok önemli. Bunlarla birlikte aslında baktığınız zaman akrobasi, yeteneği, performansı savaş uçağına neredeyse yakın bir konsept. Zaten yan yana F-16 ile Hürjet'i koyduğunuz zaman boyutları da birbirine çok yakın. Özellikleri itibariyle birbirlerine çok yakın uçaklar. Yani yüksek performanslı bir jet uçağıyla siz pilot adayını yetiştirdiğiniz zaman o... F-16'ya veya milli muharip uçağa geçeceği zaman o yeteneğe, o performansı öğrenmiş oluyor ve çok çabuk adapte olup çok çabuk o uçakta görev yapabilecek hale gelmiş oluyor pilot. Hürjet'te bu hedefleniyor. Bu çok çok önemli bir durum. E, dediğim gibi önümüzdeki günlerde ilk motor F-404 motoru Hürjet için teslim edilecek ve bunu muhtemel benim tahminim Şubat ayının ilk günleri olabilir. Motor çalıştırma izleyecek. Yani Hürjet yerde motorlarını çalıştıracak. Sonrasında işte uçağın üzerinde testler başlıyor. Yer testleri ve hedef bu yıl içerisinde Milli Muharip'ten önce ki Milli Muharip'in biliyorsunuz öne çekildi uçuşu yıl sonu hedefi var. E, yıl sonundan önce de önce Hürjet uçurulacak. Hürjet'te uçunca e, uçuş test aşaması başlayacak ve TUSAŞ'ın önünde de bu uçağın Testlerin tamamlanması için iki yıllık süre var. Hedef 2025'te ilk uçağı Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilebilir edebilmek. Şimdi ilk uçak P1 olarak adlandırılıyor. Ben e, uçağı da gözümle görme şansını elde ettim. Dediğim gibi geçen hafta tek kanat takılmış, ikinci kanat gelecek, motor gelecek ve uçağın aşağı yukarı imalatı tamamlanmış, tamamay yakın hale gelmiş olacak. Bu P1. Size daha önceden fabrika görüntülerini paylaştım. P0 ise test, yer testi prototipi yani uçuş öncesinde yapılacak son testler. Bunun için TUSAŞ özel bir e, mekanizma, özel bir sistem geliştirdi. Bu uçak oraya bağlanacak ve testler başlayacak. Bu testler uçağın ömrü boyunca elde edeceği tüm stres yani gövdeye binecek yük, kanatlar, Motor, gövde bağlantıları, iniş takımları bu bir eğitim uçağı. Sert iniş de yapacak adaylar öğreninceye kadar. Buradaki tüm test ve stres bu uçağa yüklenecek. Aşağı yukarı hizmet ömrü ne kadarsa bunun iki katı bir süreç yük çok kısa süre içerisinde bindirilecek ve bunlar görünecek. Normalde işte bir uçak nedir diyelim 9G limiti var kağıt üzerinde. Uçağın aslında limiti 9 değil daha fazla. Genellikle havacılıkta 1.5 oranı vardır. Bunlar konusuna göre değişir. Uçağın 9'a değil 13.5G'yi minimum dayanması lazım. Ve idamesi yapılması lazım ki onun defterine limiti 9 olarak yazılıyor. Bu çok çok önemli bir durum. Şimdi bu videonun altına da yazacak izleyicilerimiz lütfen dikkatle dinlesinler. E Amerika'dan alıyoruz motoru ne olacak? Bunun bir alternatifi yok mu? Şimdi... TUSAŞ'ın yaklaşımı, savunma sanayi başkanlığının yaklaşımı şu. Bu bir eğitim uçağı. Eğitim uçağı olduğu için de Amerika bu tür motor verme durumlarına karşı biraz daha gevşek davranıyor. Motorlarla ilgili herhangi bir sorun beklenmiyor bunlarla ilgili. Ama e, tabi ilerisi için nereye gider ne yapılır bu da bir soru işareti. Bizim basın toplantısında Temel Bey'e sorduğumuz sorulardan bir tanesi de e, özellikle... TCG Anadolu'dan kullanmak üzere uçağın daha kuvvetli işte şu an T TF10.000 motoru yapıyor işte iki tane taktığınız zaman uçağı kurtarıyor. Bu tek motordan iki motora geçebilir mi sorusuydu. Temel Kotil amaçlarının hem Amerikan T7'ye hem de Güney Kore t 50sine rakip olacak tek motorlu bir uçak konsepti olduğunu söyledi ve bu çift motorlu yapılabilir mi, yapılamaz mı? Şu an böyle bir çalışma gündemimizde yok dedi. Ama ben eminim ki ee, TEİ, Milli Muharip uçak motoru için yerli motor çalışmalarında umarım bu da gündeme gelir ve burada da bir açık bir yol e, elde edilebilir. Bu konuda da bir boşluk olduğu ifade ediliyor uzmanlarca. Bakalım bu nereye doğru gidecek ben de merak ediyorum. Hürjet daha uçmadan tabi uluslararası bir ihalede de koşturuyor. Bu ihaleyi Malezya Vakıvvetleri açmış durumda. Malezya 18 adet hem eğitim hem de atış yapabilecek bir uçak ihtiyaçları var. TUSAŞ'ın da Malezya'da bir tasarım ofisi var. E, bu hatta tasarım ofisi, Hürjet'in uçuş bilgisayarının geliştirilmesine de çok önemli bir katkı sağlamış durumda. Hani Türkiye diyor ki işte buyrun programı ortak olun, riskleri paylaşalım, beraber yapalım, beraber geliştirelim. Siz de bunlardan ileride işte parça olarak, mühendislik olarak iş payı alın teklifini Malezya'ya götürmüş durumda. E bu konuda e, Kore'nin t var. Hintliler Tejaz uçağıyla bu ihaleye giriyorlar. Bir tarafta da TUSAŞ var. Umarım TUSAŞ'ın bu teklif Malezya'da şansını arttırır. Eğer biz bu programa da bir ortak bulabilirsek ki bu uçak ilerisi için çok ciddi bir gelecek vaat ediyor bu açılardan. Çok çok önemli bir yol. Yani TUSAŞ'ın, Temel Kotil de bunu söylüyor. Milli Muharip uçağı gidiş yolunda Hürjet çok çok önemli bir hem test hem tecrübe kazanma e, açısından çok ciddi bir fırsat sunacak. Bu fırsatları da geliştirip TUSAŞ adeta bunu kaçırmak istemiyor. Evet, Milli Muharebe giden yolda Hürjet çok önemli bir kilometre taşı, çok önemli bir köşe. E, benim de gerçekten TUSAŞ'ın çok dikkatle izlediğim en önemli projelerinden biri. Umarım bu çalışmalar herhangi bir aksama olmadan devam eder. Çünkü... TUSAŞ'ın gerçekten omuzlarında işte Milli Muharip, Hürjet, Atak 2, 10 tonluk genel maksat mevcut giden projeler dendiğiniz zaman daha onlarca proje sayabiliriz altına. Gerçekten ağır bir yük var ama Temel Kutil'in de basın toplantısında söylediği gibi ne kadar özgün proje yaparsanız mühendisliğiniz o kadar gelişmiş hale geliyor. Kendinizi güçlendiriyorsunuz, kuvvetlendiriyorsunuz. Burada da önemli bir Proje Hürjet. Bu konuda da TUSAŞ'ın yolu açık olsun. Umarım en kısa zamanda Hürjet'i emniyetle Ankara semalarında uçarken görürüz. Detaylı savunma ve havacılık konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde. Bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Whatsapp attınız. E, aşağıdaki linke tıklayıp oraya giriş gerçekleştirebilirsiniz. Bizleri takip ederseniz... Havacılık ve savunma dünyasından en son haberleri de almış olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.